Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Ekim ayı sizin için daha çok aile yuva ev alanlarınıza işaret ediyor biraz daha özel hayatınız kişisel güvenliğiniz daha duygusal konular ayın genelinde önemli olabilir Ekim ayının konu başlıklarına bakalım Güneş 23'üne kadar terazi burcunda Mars ay boyunca terazi burcunda Merkür terazi burcunda geriliyor. 18'inden itibaren ileri harekete dönecek 6 Ekim'de yine terazi burcunda bir yeni ay var 20 Ekim'de ise Koç burcunda Dolunay meydana gelecek Evet şimdi detaylara bakalım Güneş 23'üne kadar terazi burcunda Mars'la birlikte ve Merkür de zaten burada gerilemesini sürdürüyor ve 6 Ekim'de terazi burcunda yeni ayda olacak Evet ayın özellikle ilk yarası içerisinde ilginiz enerjiniz daha çok eviniz yuvanız aileniz ebeveynlerinizle ilgili konulara daha fazla yükseliyor burada Merkür geriliyor belki evde yapılması gereken işler var aile ile ilgili bazı konular var ki Bunlar belki geçmişten gelen bazı konularda olabilir Tabii ki gerileyen bir merkür bazı işleri yavaşlatabilir, uzatabilir. Hani evde bir dekorasyon var, bir tadilat var, bir yenilik var, belki bir taşınma konunuz var, bir emnihan alınması, satılması, kiralanması ya da dönüşümü gibi bir konu gündemde, kentsel dönüşümde olabilir bu mesela. Yani biraz bu alanlar çok aktif görünüyor. Ee, özellikle böyle düşünülmüş ama bir türlü hayata geçirilememiş önceden karar verilmiş ya da başlanmış yarım kalmış konular varsa işte bu ay bunlar daha fazla enerjimizi alacak ve belki artık ee, bu konuları tamamlama fırsatı da bulabileceksiniz 13 derece terazi burcunda doğacak yeni ay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın sizin için güçlü bir yeni ay, önemli bir yeni ay güneş burcunuz yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa belirgin bir şekilde etki alabilirsiniz bu yeni aydan Çünkü birçok gezegen size önemli açılar içerisinde olacak anne baba ve ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir belki onlarla daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor biraz enerjinizi bu alana yönlendiriyorsunuz ve bu etkiler iki haftalık süreç 20 Ekim'e kadar olan dönemde de çok aktif olabilir Evet e, bu ayın bir diğer önemli özelliği bir süredir birkaç aydır e, gerilemekte olan önemli gezegenlerimiz bu ay ileri harekete dönecekler O yüzden böyle bir e, biraz yavaşlama ve e, duraklama dönemi de e, e, diyebiliriz bu ay için 18'inde zaten Merkür Terazi Burcu'nda ileri harekete dönecek ama onun öncesinde 6 Ekim'de Plüto yaklaşık beş aydır Oğlak Burcu'nda geriliyordu şimdi Plüto ileri harekete dönüyor 10 Ekim'de Satürn ileri harekete dönecek Kova Burcu'nda yine ayın 18'inde Merkürle beraber Jüpiter Kova Burcu'nda ileri harekete dönecek bir gezegen ilerlemeden önce yavaşlar ee, birkaç günde hızlı kesilir gerçekten duraklar station e, pozisyonunda olur e, Bu da bir enerji yavaşlaması oluşturuyor Aslında şöyle bir gerçekten hayatımızda günlük hayatımızı biraz zamanın yavaşladığını e, durakladığını hissedebiliriz e, Bu da bize belki bazı şeyleri şöyle bir gözden geçirme fırsatı verebilir e, Eğer ilerlemeyen işlerimiz varsa istediğimiz gibi sonuç alamıyorsak yavaşlamalar olduysa veya bazı kararsızlıklar hissediyorsak gezegenlerin duraklaması Bizim de şöyle bir duraklamamız, gözden geçirmemiz için fırsat verebilir. Merkür zaten evet iletişimimizi, ginsel faaliyetler, haberleşme, ticari konular falan bunları işaret ediyor ve bazı anlaşmalar, sözleşmeler, işte kira kontratları olabilir ya da bazı kararlar olabilir. Bunları 18'inden sonra daha rahat hayata geçirebileceksiniz. Es zamanlı olarak işte Satürnün kova burcunda ilerlemesi, Jüpiter'in kova burcunda ilerlemesi, Plüton'un oğlak burcunda ilerlemeye başlaması. Aslında daha kolektif alanda da birçok tesiri hızlandıracak. Bunlar iş projeleri de olabilir, maddi konular, finansal alanlardaki uygulamalar da olabilir. Ayın ortasından itibaren, özellikle ayın 20'sinden itibaren bu yavaşlayan konular daha hızlı ilerleyecektir. Biz gerekli adımları atıp hani tamamlamaları yaptığımız takdirde hedeflerimize artık ulaşma konusunda engeller de ortadan kalkabilir. Evet ayın 20'sinde Koç burcunda bir dolunay var. Sizin için çok önemli. 27 derece Koç burcu dolunayı haritanızın en tepesinde, kariyer alanınızda olacak. Yönetici gezegeni Mars, ile bir kare açısı var. Tabii Mars Plüto kareleri zordur aslında. Ee, güçlü bir enerji var, dönüştürücü bir enerji var ama tutkulu, hırslı, kararlı olabileceğimiz de bir süreç bu. E, dolunay. Özellikle sizin kariyer hedeflerinizi işaret ediyor ee, otorite figürleri ile ilgili konular var aktif olabilir Belki ilişkilerinizle ilgili konular var Çünkü Pluto ilişki alanınızda sizin kariyerinizi toplumdaki duruşunuzu statünüzü etkileyecek dönüşümler olabilir biraz böyle çatışmalar güç mücadeleleri Belki manipülatif durumlar baskılarla da karşılaşabilirsiniz yani yasal konulara dikkat etmek lazım işte Otorite figürleriyle ilişkilere dikkat etmek lazım. İş ortamında işbirlikleri veya özel hayatınızda evlilik, ilişki dinamiklerinde bazı güçlü dönüşümler de olabilir. Veya bir süredir hani beklediğiniz, uğraştığınız konular bu dolunayda bir sonuçlanabilir, bir nihayete erebilir. Kariyerde bir hedefinize de ulaşabilirsiniz. Yer değişiklikleri atanmaları olabilir veya bir işten ayrılmak, bir görev değişimi veya kendi işinizi kurmak veya kapatmak. Tüm buralarda daha kadersel daha böyle geleceğinizi etkileyebilecek e, çok güçlü e, dönüşümler söz konusu olabilir Evet herkes aynı şekilde etkilenmiyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız her zaman söylüyorum önce bir dolunay Siz de önce bir bursunuz Güneş burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarındaysa sevgili yengeçler e, bu durumda da tabii ki e, özellikle 17-21 2 Temmuz arasında doğduysanız daha güçlü etkiler alıyorsunuz yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında ise yine çok güçlü etkiler alıyorsunuz bu dolunaydan hayatınızda biraz baskılar artabilir bazı mücadeleler olabilir ama kararsız kalmayacaksınız artık yani bu dolunay her şeyi daha bir netleştiriyor önemli dönüşümler için hayatımızda ilerlemeler için de çok fazla güç mücadele gücü de bize verebiliyor donlayın ardından 30 Ekim'e kadar ay sonuna kadar bu gündemler kendini gösterebilir 30 Ekim'de Mars akrep burcuna geçecek Mars özellikle Kasım ayında Tabii ki akrep burcunda kendi burcunda çok güçlü bir şekilde ilerleyecek ve sizin için de daha aslında huzurlu olduğunuz daha fazla belki enerjinizi dış dünyada bireysel olarak yaratıcı bir şekilde gösterebileceğiniz hedeflerinize daha kararlı daha hırslı bir şekilde tutunabileceğiniz güçlü bir dönem 30 Ekim'den sonra özellikle son bir buçuk iki aydır yaşadığınız ev ve aileyle ilgili bazı baskılardan da kurtulmanız biraz daha rahatlamanız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 takip eden rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.